Medikal Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Fatma Şen, kanser türlerinden en yaygın görülen ve belirtileri normal soğuk algınlığıyla benzer belirtiler taşıyan akciğer kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Günümüzde en sık görülen akciğer kanserine bağlı ölümlerin en önemli nedeni hususunda açıklamalarda bulunan Medikal Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Fatma Şen,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 Özellikle belli bir toprak grubunda daha fazla olan bazı bölgelerde biriken e, e, birikmeleri neden oluyor. Bazı ülkemizde de bölgelerde daha fazla. Medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen, akciğer kanseri farkındalık ayının önemine değinerek, kanseri yenen hastalarda ilk 5 yılın çok önemli bir süreç olduğunu dile getirdi. Şimdi Genelde hastalarımızın bizden istediği,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 O şekilde. Kanser tedavisinin uzun ve stresli bir süreç olduğunu ve hastaların psikolojik bir destek mutlaka alması gerektiğine değinen Şen, tedavinin olumlu ilerlemesinde de bireyin kendi azmi ve ailesinin de desteğinin önemli olduğunu belirtti. Şimdi hem hekimler hem aile hem kişi bir tanıdan sonra özellikle de aile ve kişi bir döneme giriyor. Şok dönemi dediğimiz sonra inkar sonra kabullenme gibi.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 şeker hastası, tansiyon hastası gibi gezen birçok kan geçmişte kanser tedavisi almış veya halen kanser tedavisi alıyor ama 20 yıldır e, gayet normal günlük aktivitelerini yapan bir sürü kişi var ama e, maalesef bunun üzerinden de çok fazla e, prim yapılabildiği için e, kişileri korkup korkmadığı veya niye yaşadığını hissetmeden bununla ilgili propagandalar vs. çok oluyor. Onun için de mutlaka bir destek almalarını öneriyoruz. Kendi hastalarımda da benim